Arkadaşlar vücut organlarını anlatacağım sonra sorularınızı almaya başlayacağım. Şimdi burada hemen Benim rahatsız olduğu için eğilemiyorum fazla da onun için. Şimdi iğnenin sistemini anladık değil mi arkadaşlar? Sadece savunma amaçlı. Zehir kesesi var. Erkek arıda erkek arı üreme hücresi var. Şey erkek arı üreme organı var. Burada nazanov bezi dediğimiz bir bez var arkadaşlar. Şuralarda da alt kısımlarda da mum salgı bezleri dediğimiz bezler var. Şöyle yazayım. Mesela mum salgı beziyle nazanov salgı bezi anar'da yok. İşçi arada yumurtalık kanalları var. Onları anar'ı anlatırken yumurtalık kanallarını falan çizeceğim. Yumurtalık kanalları var. Ama pasif durumda anar'daki gibi değil. Ee, Nazonov salgı bezi anarı da yok, mum salgı bezi anarı da yok. Çünkü bu görevler anarı'nın görevleri değil. Görevlerini anlatırken daha detaylı söyleyeceğim. Mum salgı bezi, bal mumu çok sert zincirli bir yağ yapısında arkadaşlar. Yani doğada başka benzeri olmayan bir yağ çeşidi. Bu yağ çeşidi arı tarafından üretiliyor, bal mumu. Yani başka bir şeyden elde edilen bir şey değil. Bizim kullandığımız petekler de bal mumundan meydana geliyor. Biz arıdan elde ettiğimiz bal mumunu eritiyoruz. Külçeler haline getiriyoruz. Tekrar fabrikayı yolluyoruz. Fabrikalar bunları tekrar petekler haline getiriyor. Biz bunları kullanıyoruz. Gene onları da göreceksiniz. Kullanmamızın gerekçesi üretimi hızlandırmak, serileştirmek. Kullanıyoruz. Fakat bunu arı kendi de salgılıyor. Ee, bal mumunu peteklerin yapımında... Feteklerin kapatılmasında üretiyor. <gülüyor> Tabii balmumunu yoğun olarak bezlerden salgılıyor ama bunu kullanırken de ne, neyden faydalanıyor? Karbonhidratten faydalanıyor. Yani balı kullanarak balmumunu üretiyor, dönüştürüyor bir bakıma. Yaklaşık 1 kilo mum üretmek için bir kilo mum için yaklaşık olarak 10 kilo bal kullanması gerekiyor. Yani 10 kilo karbonhidratın karşılığı olarak 1 kilo mumu açığa çıkıyor. Yani 1 gram için 10 katı diye düşünün. 1'e 10 oranında düşünün. O şekilde. Tabi, tabi burada üretim mantığı ne için üretiyor, ne şekilde üretiyor bunların hepsini anlatacağım. Nazonov salgı bezi de aile kokusunu, birey kokusunu oluşturan salgı bezi. Bu salgı bezi... Arı kolonisinin topluluk kokusunu meydana getiriyor. Ve bu topluluk kokusu kovan içerisinde bizim çok alamadığımız ama yani alabileceğimiz bir düzeyde koku meydana getiriyor. Bu koku aile topluluğunun kokusunu oluşturuyor. Ve kovanları birbirinden ayıran bir özellik. Koloninin bireysel özelliği. Bunu en bariz olarak neyde görüyoruz? Kovandan arılar meraya çıkıyorlar. Meradan kovanlarını dönerken, dönerken kovanlarının yerlerini polarize ışıklara göre, güneşin polarize bizim göremediğimiz dalga boylarında ışıklar var dedim ya. O dalga boyundaki güneşin ışıklarına göre kovanların bulunduğu yerin koordinat bilgisi var onlarda, yerinin konumunu. Ona göre kovanın yerini buluyorlar. Ama kovanda bir değişiklik olup olmadığını kovanı kokladıkları zaman algılıyorlar. Yani kovanın kokusu ise bir geri geçip Kontrol etmeleri gerekiyor. Veya kovanlar birbirine yan yana dizilmiş ve çok hep aynı renklerdeki kovanlar. Ne olacak? Kovanların birbirine şaşırması meydana gelecek. Bu şaşırmaması için kokuyu alıyorlar. Gene şaşırmalar meydana geliyor. Neden meydana geliyor? Yoğun bal akımında meydana geliyor. Yoğun bal akımında meydana gelmesinin sebebi de ne? Aile kokusunun yerine bütün arılar mesela kestane balına çalışıyorlarsa bütün kovanlar kestane kokuyor. Geliyor onun için ayırt edici bir özellik kalmıyor. Kokuya göre yön değiştirmeye başlıyor. Kovanına, kovandan sabah arılar çıktı ama gelen arı fazla yok. Hep şaşırmalar var diğer kovanlara giriyor. O zaman bu kovanın bireyleri ne yapıyorlar? Kovanın ön tarafına çıkıyorlar. Karınlarını dışarıya doğru, yüzlerini kovana doğru dönüp abdomenlerini şöyle çeviriyorlar karınlarını. Şöyle aşağı doğru çeviriyorlar. Bu Nazanol bezinden koku salıyorlar. Kanat çırpıyorlar. Arıcılar bunu gördüğü zaman diyor ki balın suyunu uçuruyor arı, Bal geliyor. Halbuki balın suyunu uçurmuyor. Kokuyu Nazanol kokusunu arkaya doğru yayıyor ki bizim aile burada, bizim kokumuz burada, bizim tarlacılar buraya gelsin diye. Bu kovana geliyor. Biz onu balın suyunun uçurulması olarak yorumlamışız. Bal geliyor, balın suyunu uçuruyor diyoruz. Halbuki nazona kokusu yayıyor ki bizim ailenin bireyleri buraya gelsin diye, bal buraya gelsin diye sinyal veriyorlar. Bu gene oğul yakaladığımız zaman da görüyoruz bunu. Oğulu yakalıyoruz, bir kovana koyuyoruz, kovanı yakaladığımız yerin altına koyuyoruz. Hemen bir bakıyoruz ki öne 3-5 tane arı çıkıp kanat çırpmaya başlıyor. Koku yayıyorlar kendi oğlu oluşturan bireylere. Kovan burada şaşırmayın hepiniz buraya gelin sinyal çekiyorlar onlara. Bu şekilde nazanov bezi işte aile kokusunun oluşturulmasını sağlayan bir koku. Başka sinir sistemi yine salgı bezlerini söyledim. Arkadaşlar gene bu kısımda tüylerle kaptı. Yani baştan sona kadar komple tüylerle kaptı arkadaşlar, arkadaşlar. Burada ee Vücut uzuvlarında farklılıklar var. Erkek arılarda e, erkek arının sindirim sistemi bal midesi gene geniş. Kafada bir farklılık var. An, baş, ana ve iç da evet böyle. Fakat erkek arıdaki gözler böyle değil. Erkek arıdaki gözler şöyle şu şekilde. Peniyel göz yok. Şimdi e, bazen arıcılar tarafından işte saka arı su taşıyan arı olarak da tanım. Saka var mı derler. Su taşıyan manasında kullanılıyor değil mi? E, erkek arıyı ama ben hiç suyun kenarında erkek arı görmedim şimdiye kadar. Erkek arının su taşıma özelliği de yok. Erkek arı sadece çiftleşme uçuşuna gidiyor. Üreme döneminde üretiliyor. Üretilme gerekçesini de söyleyeceğim. Ana arı yumurta atıyor. Yeterli miktarda yumurta attıysa anarıya erkek arı yumurtlayabilmesi için alan bırakılıyor işçi arılar tarafından. Tamam sen yeterli erkek arı şey işçi arı yumurtladın kovanımız kalabalıklaştı artık biraz da erkek arı yumurtlayabilirsin. Alan bırakılıyor erkek arı yumurtlayıyor anarı. arı. O erkek arılar neslin devamlılığını sağlıyor bakın. Neslin devamlılığını sağladığı için ana arı için önemli. Kovanın geleceği için bir anlamı yok bakın. Genetik özelliğin devamlılığı için ana arının içgüdüsel bir ihtiyacını karşılıyor. Kovanın bir ihtiyacını karşılamıyor. Kovanda çalışan arılar işçi arılar. Sadece yiyor yani. Sadece yiyor. Sabah hava sıcaklığı 16 dereceyi bulmaya başladıktan sonra kovandan çıkış yapıyor. Kovandan çıkış yapıp erkek arı toplanma alanı dediğimiz toplanma alanlarına gidiyorlar. Burada ana arılar geliyor, ana, arılar, ana arı ile çiftleşiyor, çiftleşen erkek arı kendini arkaya doğru bırakıp erkek üreme hücresi kopuyor ve erkek arı ölüyor. Diğer kalanlar tekrar kovana geliyorlar, gıdaları bittiyse tekrar gıda alıyorlar, tekrar gidiyorlar. Gene bu toplanma alanına toplanıyorlar. Gene ana arı geldiği zaman çiftleşme uçuşu yapıyorlar, çiftleşebilenler ölüyor, çiftleşemeyenler tekrar gelip tekrar gıda alıyor, tekrar gidiyor. Bu e, sirkülasyon üreme döneminin yoğun olduğu, daha doğrusu balın bol geldiği dönemde erkek arılara dokunulmuyor. Haziran ayında bal kesildiği vakit erkek arılar kapının önünde konmaya başlıyor. Çünkü sabah hava ısındığı zaman arılar hepsi meraya gidiyor. İşçi arılar sürekli olarak tarlaya çalışıyorlar. Tallacılar ve kovan içi çalışan Onları anlatacağım tekrar. Sadece erkek aralarının ömrü kısa olduğu için onları anlatayım bitsin onlar diye söylüyorum. Şimdi temin arkadaşım bir erkek aranın ömründen bahsetmediniz dedi. Zaten kısacık bir şey yok yani. <gülüyor> bir <hafta da> <gülüyor> yok genetik olarak yarıyor söyleyeyim. Tabi tabi yaklaşık nüfusun yoğunluğuna oranla arttırılıyorlar veya azaltılıyorlar. Tabi bu ana arının ne kadar bol yumurta attığına bağlı 300-500 civarında söylüyor birçok araştırmacı ama hani bu miktar e, anormal bir üretim yoksa çok yüksek miktarlara ulaşmıyor. Çok iyi senelerde gerçekten erkek arı bol miktarda yapılıyor. Bizim için önemli olan erkek arının miktarının biz onu dengeleyemeyiz. O kendi nüfusuna göre yapacak. Biz şeye bakıyoruz. Erkek arı belli bir miktarda yapılmış mı? Yapılmış. Ee, aşırı miktarda yapılması bizim için problem. O zaman farklı yöntemler var. Onlarla iptal ediyoruz. Onları anlatacağım hepsini detaylı. Çok detayına girmiyorum. Ama aşırı miktarda yapılması zaten problem oluşturur. Sürekli tüketen bir nesil. Tabi bal tutamayacak. Ee, ama e, kovanın çerçevesinin bu bir çerçeve düşünün belli bölgelerinde toplu halde erkek aralığı yapılması veya ortada da olsa bozuk bir peteğin orta bölgesinde toplar. Bu normal bir üretim. Ama bir burada bir burada bir burada bir burada bir burada farklı yerlerde olması anormal. Ana arı problemi o. O ana arı problemi. Onu ayırıyoruz. Onun için bunların detaylarını anlatacağım ama bilgi amaçlı sorduğunuz için o aklınızda bulunsun düşün. Ana arı bu Tabii. <gülüyor> Yeni ana arı. Ve bal gelmeye kesildiği zaman kesiliyor. Erkek arının gözlerinde penal göz yok dedi. Birleşik gözler daha fazla, sayısal olarak da daha fazla göz var. Neden? Çünkü görevi o. Ana arıyı çiftleşme uçuşunda görmesi lazım. Onun için daha fazla gündüz görüş sağlayan göz hücresinin ihtiyacı olduğu için. Bu ortada birleşen göz yapısı gene sizin için ayırt edici bir özellik. Temin dedim ya yeni başlayan bir arkadaş kovanda çıkarttığı zaman çerçeveyi belki erkek arı iri gözüktüğü için aa bu erkek arı diyebilir. Burada onun için ayırt edici özellik bir. Yukarıdan aşağıya baktığı zaman şöyle bir göz yüzü görecek erkek arıda gözler ortada birleşmiş olarak görecek ama ana arıda kafayı şöyle görecek yukarıdan baktığı zaman gözleri şöyle görecek işçi arıda da böyle ama erkek arıda böyle bütün bir göz gibi görecek erkek arıyı iki erkek arının abdomeni karnı Şöyle küt şeklinde bitiyor. Ana arının karnı ise daha sivri şekilde. Gene işçi arı bunlardan daha ufak bir görünümde olacak. Ama ana arıyı ebat olarak farklı görecek. Gene erkek arının kanatları da çok detaylı alışkanlık olduktan ayırt edebileceksiniz. Kanatları da daha küt gibi böyle. Daha ovasi ama irilik olarak ana arı ile erkek arı iri bir yapıya sahip. işçi arı daha küçük bir yapıya sahip. Gene kuluçkada dikkatinizi çekmesini istediğim bir şey. Şimdi bir canlı oluşuyor. Kuluçkası uzun sürede olup büyük bir canlı oluşuyor. Evet eş, erkek arı. Orta halli bir canlı oluşuyor. Evet kuluçka süresi daha kısa daha çabuk gelişiyor oluşuyor. Daha büyük bir canlı, daha işlevsel, daha çok görevi var ama daha kısa sürede oluşuyor. Evet. Bir, bunun oluşması için hoş olan şey arı sütüyle beslendiği için bir çok çabuk çıkıyor gözden. Çok çabuk bir gelişim meydana getiriyor. İki olmasının gerekçesi, kovanın olmazsa olmazsa anarı olmadığı zaman kovan bitti. Sönüyor. Yönetim olarak düşünmeyin bakın o da Konuşuruz. İşte İngilizler Queen Bee diyorlar. Kraliçe arı. Bizde eski kaynaklarda Bey arı denilmiş. İşte kovanın hükmedeni. Çalışın oraya gidin falan diyor. Yok arkadaşlar. Yumurtlama işini yapamadığı vakit kapını hemen atarlar. Kovanın içerisindeki bütün bireyler işini zaman yerine getirecek. Sağlıklı olacak, hasta olmayacak, sakat olmayacak. İşini yerine getiremediği zaman ana arı görevini yerine getiremiyor hemen yenisi üretilmeye baş. İşçi arı o gün karnı şişmiş sindirim sistemi çalışmıyor. Çalışamıyor kovan içerisinde problemli enfeksiyon kapmış olabilir kapının önüne konuluyor. Hemen. Güneş ışığını ye ısınır iyileşirsen içeriye girersin. Çalışamıyorsan içeri giremezsin. Bir kanadı yok arı top, toparladığı zaman kapının önüne. Bunu çok gaddarca düşünebilirsiniz. Ya kovan için çalışmış yazık biraz da kenarda yeseydi içseydi. Hayır arkadaşlar içeride ölen arı o kadar çabuk bakteri üretir kokar ve kovan için ciddi bir tehlike oluşturur. Arının iki şeyi vardır bir dışkısı bir de ölüsü. Çok kötü kokar ve çok zararlıdır. Kovan onun için ölen arı uzakta ölür. Yani tarlaya uzakta bilinçli ölme filler gibi bir yerle toplanıp işte fil mezarlığında ölmüyorlar ama... Uçarken kanatlar deforme olduğu için zaten çalışmak için dışarıya atıyor, dökülüyor zaten. O hala uçamıyorken bile zıplaya zıplıya gitmeye çalışıyor. Ömür bitmiş. Ve şu çok şey olur yani görevi bittiyse zaten onun görevi ya işte yazın bol bol bal toplayayım da kışın oturur yatar yeriz hep beraber diye bir şey yok ki. Zaten 45 gün ömrü Nisan ayındaki zaten kışı göremiyor ki. Onun gerekçesi kendi bireysel olarak toplayıp yemek değil. Neslini devam ettirmesi, o kolunu devam ederse başka bireyler de meydana gelir ve hayatını sürdürür. Ondan önce çalışan bireyler olmasaydı o da zaten olmayacaktı. Yaradılış gayesi gereği doğrultusunda bunun zaten yapması gereken şey bu. Bireysel olarak bunu yargılama bir şeyi yok ki zaten hayatta olamaz. Bir karınca Z mi? ne vardı? Onda da işte. ya yeter ben burada çalışmak istemiyorum çok büyük bir ülke varmış işte oraya öyle bir kafada böyle bir şey yok ya hayvanın öyle bir düşünceyi yapacak zihin yapısı yok zaten. Görevi çalışmak ve çalışmayı yerine getiriyor. Bize verilmiş onun için biz yatıyoruz akşama kadar. <gülüyor> Şimdi buradaki yapıda herkes görevini yerine getiriyor dedim. Vücut aksamlarında bir şey var mı onu kontrol ediyorum eksik kalan. Kanaatimci yok ama konuları daha detaylı anlatmaya başladıkça, ürünleri anlatmaya başladıkça içeride bazı şeyler çıkar onları da onlarla beraber tamamlarız arkadaşlar. Bu kuluçkayla ilgili gene sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Yok aynı bir yöntemle. Tabi burada biz e, şey yapıyoruz. <gülüyor> İnsanların genel gayesi işte canlıları kaldırmak işte ufacı böcek kandırıyoruz. Bir sürü ana arı hücreleri meydana getiriyoruz. Çam formunda. Bu çanlar tabii hepsi aşağıya doğru bakıyorlar. Ana arı oluşurken. Ee, i̇şçi arı yumurtası çatlıyor. Kurtçuk meydana geliyor. 3 güne kadar kurtçuk zaten arı sütüyle besleniyor. Yani ana arının kurtçuğuyla hiçbir farkı yok. O üç güne kadar dediğim yumurtayı da dahil ederseniz altı gün. Yani bu dört günlük kurtçuk diyor bazı arkadaşlar şeylerde. İşte zaten bu altı güne kadar olan sürenin dördüncü günü. Yani bu kurtçuk erken alınmasında fayda var. Ama bu altı güne kadar da süresi var neredeyse. Bu kurtçuğu bu gözlerinin içerisine koyuyorlar. Ve buraya bir miktar sulandırılmış arı sütü koyuyorlar az bir miktar. Bu sadece bu kurtçuğun sıcak havalarda kurumasını engellemek için bunları ana arısı olmayan kovana başlangıç kovanı diyoruz. Buna koyuyorlar ve bunda bunların içerisinde biraz daha fazla süt konulmasını sağlıyorlar ve bu kurtçuklar buradan besleniyorlar. Daha sonra daha büyük güçlü kovanlara koyarak daha fazla süt konulmasını sağlıyorlar ve 48 saat içerisinde alıyorlar bunu. Ve kurtçuğu çıkarıyorlar, sütü alıyorlar. Kurtçuğu çıkartıyorlar, sütü alıyorlar. Bu şekilde arı sütü üretimi oluyor. Tabii bunu seri bir şekilde, larva transferi dediğimiz, bu kurtçuğun bununla konulmasına larva transferi diyoruz. Bunu çok seri miktarda, bol miktarda yapıp, başlangıç kovanlarından diğer kovanlara seri aktarımlarla miktarı arttırıyorlar Ama o en son ölüyorlar yani. Tabii bunlar buradan çıkarıldığı zaman ölüyorlar zaten. Ana arı üretiminde de aynı şekilde ana arılar istenilen kovanın yani istenilen ırkın e, yavruları buralara transfer ediliyor. Aynı şekilde konuluyor, süt konuluyor, geliştiriliyor. Bunlar ana memesi haline getiriliyor ve ana arılar anasız kovanlara konularak üretiliyor. Öyle diyeyim daha detayını anlatacağım daha ilerleyen derslerde. Yok, yani mu? Veya mumunu da mı mu? Yok yok, konulabiliyor da. Deformelim. Şimdi ballıkta sadece kulunu, kullanabileceğiniz şekilde çıtalarsak kolay ayırabilirsiniz. Hı. Ama ben kuluçkalıkta çoğunlukla kullandıktan sonra ballığa aktardığım için aşırı erkek arı yapılmış peteği kuluçkalıkta kullandığım zaman oraya gene çok erkek arı yapılmasına sebep olacak. Gözle Büyük olduğu için evet ana arı otomatikman oralara büyük atacak. Yani küçültmeye de uğraşmayacaklar. Zaten üretimin hızlı olduğu dönemde onunla uğraşmazlar. Uğraşmayacakları için yani o yanlışlıkla bir arıya üç tane birden erkek arı çıtası koyabilirsin o zaman. Karışır işler içine. Onun için ben onları ayıklarım. Evden geldiği kadar. Benim son hani vaktim olmadığı için söylüyorum. Özellikle erkek arı çerçevesi koyarsanız Erkek arıyı bir yere yaptırmanız iyi olur. Daha sonra onları varova hastalığından anlatacağım. Varova için evden çıkartıp varovaları iptal etmek için kullanıyoruz. Ben onu şerbetliğin altına, yarım şerbetliğin altına yaptırarak genelde yapıyorum. Ee, öyle yapıyorsanız o bir varova, biyolojik varova mücadelesi. Onu yaparsanız avantajlı. Veya bir parça çerçeveye göz koyup komple erkek arı yaptırırsınız. Bunu yaptırdığınız zaman... Diğer peteklerde de çok erkek arı yapılmasına engel olmuş oluyorsunuz. Yani ihtiyacı olan erkek arıyı bir peteğe yaptığı zaman diğerlerinde bozup erkek arı gözü yapma ihtiyacı olmuyor. O daha iyi oluyor yani. Tabii tabii. Ya bizim kullandığımız peteklerin hepsi işçi arı gözü. Ama bu arı erkek arı da yapmak ihtiyacı duracak. Ya bu işçi gözlerini bozacak ki. Yani senelerce bozmadığı peteklerin bazılarını çok iyi sezonlarda bozup işçi arı, erkek arı yaptığını gördük. Onun için onun için şey çok iyi senelerde erken dönemde hemen erkek arı yapabileceği peteklerin de arıya sunulmasında fayda var yani. Yetiştiricilik açısından. arkadaşlar 12 tane ürün şimdilik yazabildiğimiz zaman içerisinde daha fazla da yazılacağını düşündüğümüz iki tane ürün ee, şimdi bal Tabii ki herkes tarafından arı deyince akla gelen birinci dereceli ürün bu e, yani yüzyıllardır bin yıllardır insanlığın peşinde koştuğu ürün %80'ini karbon kar, %80'den fazlası karbonhidrat bir ürün çünkü %20'nin üzerinde nem olmasını istemiyoruz içerisinde su olmasını istemiyoruz ee, yoğunlukla karbonhidrat olduğu için e, şeker yoğunluğu çok yüksek olduğundan insanlar tarafından hani faydalı değil gibi düşünülüyor. ben şahsen hani katılmıyorum kendi fikrim. Niye katılmıyorum? Yani bin yıllardır insanlar bunu kullanıyor ve şifa amaçlı kullanıyorlar. Tabii kendi hani miktar olarak içerisinde şey olmasını beklemeyiz. Sağlık açısından çok önemli bir maddenin yüzde işte 20-30 olmasını beklemeyiz. Niye? Çünkü ufak materyaller var içerisinde. İz elementler var, mineral maddeler var. Bunlardan vücut faydalanıyor. Bilim yani antioksidan özellik dediğimiz... ...vücut için zararlı şeylerin meydana gelmesini engelleyen maddeler var. Öyle açıklayayım. Bunlar baldaki önemli bir değer olmasını sağlıyor. Ondan dolayı ben şahsen hani balın gerçekten önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum insan için. Yoğunlukla şeker yapısının içerisinde meyve şekeri bulunuyor. Tabii bunun içerisinde diğer şeker bileşenleri de var sakaroz az miktarda. Yüzde 5'i geçmesini istemiyoruz. Glukoz var içerisinde ama yoğun miktarda meyve şekerinden meyve, meydana geliyor ki yoğunlukla işte bitkisel kökenlik kaynaklı olduğundan. Tabi bunu biz arı kovana getirdiği materyale bal demiyoruz. Kovana Nektar getiriyor. Yani çiçeklerden elde edilen materyale nektar deniyor. Çiçekten elde edilen. Çiçeğin dışında çiçeğin şöyle çizeyim. Çiçeğin yaprağından veya dalından meydana gelene balçığı, basra, bal sıra, basura gibi isimler kullanılmış. Ama benim en çok hoşuma giden balçığı. Ama çiçeğin gözünden meydana gelene nektar. diyoruz. Bu ikisinin arasında şöyle bir fark var. Şöyle çizeyim çiçeği. Bu çiçeğin dişicik borusu. Aynı çiçekte çiziyorum. Bu dişisi erkeği ayrı çiçekler de olabiliyor. Bu erkek üreme hücreleri, polenler. Bunlarda dişi üreme hücresi. Bir bitkinin meyve veya tohum oluşturabilmesi için muhakkak tozlaşması lazım. Meyve veya tohum oluşturması için bu tozlaşmanın meyredi. Kendini dölleyebilen bitkiler de olduğu gibi dişisi ve erkeğe ayrı bitkiler de var. Ve bunlar da bu polenlerin dişi hücrenin bulunduğu yere gelmesi lazım. Bunu bazı bitkilerde rüzgar çoğunlukla yapıyor. Fakat insan gıdasına konu olan bitkilerin bir çoğunda yaklaşık 3'te 2'sine yakın diye hatırlıyorum. Böcek tozlaşmasına ihtiyacı var. Ve bunların en önemli tozlaştırıcı böcek de bal arısı. Onun için tozlaştırma bir ürün ve bu polenin buraya taşınmasını sağlayan bal arısını özellikle bunun için dizayn edilmiş gibi vücudu çatallı tüylerle kaplı. Vücut aksamları buna göre geliştirilmiş. Ve bunu meydana getirdiği zaman işte meyve veya tohum meydana geliyor. Arıyı buraya cezbeden şey sadece polen değil. Bu bitkinin taç yapraklarının kenarında alt kısımda salgıladığı nektar. Onu buraya çağırıyor. Buraya gelen arı bu bitkiye konduğu zaman olgunlaşan polen keseleri patlıyor ve arının üstüne dökülüyor. Arı tabi her tarafı polen tozlarıyla kaplandı. Bunlar incecik toz derecikleri. Kaplanınca ne oluyor? Göremiyor hiçbir yeri başlıyor süpürülmeye. Süpürüyor, topluyor polenleri. Keseciklere topluyor. Nektarı da çekiyor, kovana doğru uçuyor. Bu nektar kovana geldiği zaman içerisine ikisi de enzim katılıyor. Bu enzimler, enzimler bu enzimler arkadaşlar İçerisindeki şekerlerin yapısının değiştirilmesi, parçalanmasını, daha kolay sindirilebilir bir hal almasını sağlıyor. Ve kovanın içerisinde petek hücrelerine depolanan nektar veya bal çiğ, suyu uçuruluyor. Ve katılan enzim yoğunluğuyla koyu bir form alıyor. Koyulaşınca arılar tarafından olgunlaşınca petek hücresi kapatılıyor. Ve depolanmış oluyor. Uzun sürede saklanabiliyor. Bu çiçeklerden alındığı zaman nektar yine bitkilerin Kluen borucukları dediğimiz vücut içi borucuklarından veya yapraklarının üzerindeki damarcıklardan meydana gelen salgılarla eğer kovana taşınırsa buna da bal diyoruz. Bundan meydana gelen bala salgı balı, nektardan meydana gelen bala da çiçek balı diyoruz. İkisi arasındaki en önemli fark arkadaşlar, şeker yapılarında da farklılıklar var ama en önemli fark birinci dereceli. Nektar balının içerisinde polen yoğunluğu fazla, salgı balının içerisindeki polen yoğunluğu daha düşük. Laboratuvar analizlerinde biri polarize ışığı sağa biri sola çeviriyor. Bu gibi özellikler. Şeker yapıları farklı olmasının özellikleri. Mineral madde içeriği bal sıra balında daha fazla. Çünkü arı bunu her damlacık halinde daldan veya yapraktan toplamıyor. Bunlar bazen salgı olarak yaprak üzerinde oluşuyor, kuruyor, oluşuyor, kuruyor, oluşuyor, kuruyor yoğun bir şeker katmanı oluşuyordu. Daha sonra hava nemlendiği zaman Çiğ yağdığı zaman burası şerbetleniyor. Arı çiçekte bal olmadığı zaman buna yöneliyor ve bunu taşıyor kovana. Dünyada %90 salgı balının en önemlilerinden biri olan çam balını ülkemiz üretiyor. Bunun dışında birçok orman bitkisi salgı yapıyor ve bundan biz de faydalanıyoruz. Bizim bölgemiz içinde Yalova içinde salgı balı çok önemli çünkü Bizim aldığımız kestane balı evet kestanenin çiçeğinden de faydalanmamızın yanında ciddi miktarda meşe basrasından faydalanmamız balımızı siyahlaştırıyor ve koyu renkli siyah bir bal elde ediyoruz. Bu sene basra çok fazla değil onun için ürettiğimiz ballar daha açık renkli ama önceki senelerde daha koyu renkli ballar elde ediyoruz. Tüketici açısından en önemli dikkat çeken özelliği çiçek balları kristalize oluyor. Salgı balları kristalize olmuyor. Veya çok geç kristalize oluyor. İçerisindeki çiçek balı oranına bağlı olarak kristalize oluyor. Kristalizasyonun olmaması insanlar tarafından balın pazarlanmasında bir avantaj olarak kullanılıyor. Çünkü daha önce de dedim işte kristalizasyonun bizde Sanki şekerli balmış gibi bir mantık oluşturması insanlarda kristalize olan balların satışını zorlaştırıyor. kristalizasyonu çiçek balı niye çok oluyor? Çok çabuk oluyor ve şey. Bunda poleni söyleyerek geçmekte önemli. Polen arkadaşlar bitkilerin parmak izi gibi. Her bitki çeşidinin polen partikülü farklı yapıda. Bununla ilgili kaynaklar var. Ben rastgele çiziyorum. Yani esas şekilleri bu değil. Bu ayçiçek poleni. Ebot olarak da büyük. Ayçiçeği. Bu pamuğun. Bu da kestanenin. Kestanenin poleni ince küçük olduğu için Balın içerisinde birbirine fazla tutunamıyor. Böylece kristalizasyonu çok geç oluyor kestane balının. Pamuk balının da küçük ama bundan biraz daha iri. Evet donuyor ama ince krema gibi donuyor. Ayçiçek balının polenleri iri şekil olarak onun için balın içerisinde birbirini çabuk buluyor. Şeker tanesi gibi donuyor, kristalize oluyor ve çok çabuk kristalize oluyor. Bu 3 ayda oluyor, bu 18 ayda oluyor, bu 1 ayda oluyor. Bu hem kristalizasyonun hızlandırılması gibi farklılıkların yanında polenlerin şekilleri her bitkinin farklı. Yani hepsi parmak izi gibi birbirinden farklı. Bu bize neyin avantajını sağlıyor? Üretildiği yeri bilmiyoruz, nerede olduğunu bilmiyoruz ama mikroskop altında bakıp polen şekillerine göre Yoğunlukla hangi bitkinin balı olduğunu ayırt edebiliyoruz. Bunu laboratuvarda araştırmacılar bu şekilde kullanıyorlar. Ve bu kristalizasyona da çok etkili bir özellik. Bal ile ilgili çok daha detaylı anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Sizin... Buyurun. şöyle bir şey geçiyor arkadaşlar. Polen amino asit yani proteindir. Dolayısıyla çiçek balının besleyiciliği daha fazladır. Tamam. fiyat da işte. Evet. Ama işte bizde hep tersten bakıyorlar. Evet, evet. <gülüyor> Salgı balı daha fazla fiyata satılıyor. Çam balında mesela en yüzde %90 çam balı yüksek. Çam balını çok yüksek miktarda üretiyoruz ama fiyatın dalgalanması yani fiyatın yükselmesi bizim çok talep etmemizden kaynaklanmıyor. Yurt dışından çok talep edilirse çam balının fiyatı çok yüksek oluyor. O sene bir sorun çıktıysa, yurt dışına satılamadıysa fiyat aşağıya düşüyor. Üretim miktarda ama hani damak zevki olarak hani balla ilgili söylemişken onu da söyleyeyim. Yani hangi bal daha iyidir? Arkadaşlar hangi bal hoşunuza gidiyorsa o daha iyidir bana göre. Çünkü yöresel olarak gerçekten çok farklı. Ee, yani... Yayla bölgelerinden gelen insanlar oluyor mesela. Kır çiçeği ballarını çok seviyorlar onlar. Çiçek balı yiyorlar. Salgı balını verdiğiniz zaman beğenmiyorlar. Ama televizyonda işte salgı balı reklamı yapılmaya başladığı zaman insanlar da bir merak oluşuyor. Sormaya başlıyorlar. Ya diyorlar işte şundan biraz alalım tadına bakalım deniyorlar. Hoşlerine gidiyor. Ama yetiştirildiği bölge, kişinin yetiştiği bölge, kullandığı şey çok güzel bir çok etkiliyor. Mesela biz Trakya bölgesine ayçiçek balığı almaya gidiyoruz. Bizim için çabuk kristalize oluyor. Bir ayda donuyor. İşte atıyorsunuz bazen boğazınızda takılıyor gibi geliyor. Biz çok severek yiyemiyoruz ama orada bizim buradan arıcılar bazen giderken kestane balığı götürüyorlar. İşte orada ikram ediyorlar. Mesela. Ya diyorlar siz bu ne? Pekmez mi? Bunu vermeyin siz bize. işte. Siz oradan bir tane çiçek balı verin biz onu bir sene yeriz diyorlar. Almıyorlar mesela. Yani veya bir, bir çerçeve petek balı ver diyor adam. Çok teşekkür ede. Biz mesela öyle yer sahibine geçerken birer tane hediye ettik. Adamların yerine arı koyduk. Hiçbir şey demediler. Traktörle geçerken uzaktan geçmiş çadırdan sesinden rahatsız oluruz diye. Oradan da yürüyüp kapının önüne şey bırakmış. Kavunla karpuz bırakmış adam yani. Şimdi ben bir çerçeve bal nasıl vermeyeyim bu adam? Verdim adam sanki ben ona hediye etmişim gibi şey yaptı yani o kadar memnun oldu yani çoğuşlarına giden bir şey ama işte yapısal olarak bizim hoşumuza giden bir bal değil yetiştirildiğiniz damak tadınızın oluştuğu bölgenin balı çok önemli sizde. Bir şeyler ya işte yani o biraz bal, tanıtılmasıyla da alakalı bir şey yani sadece balın daha önceden de sohbet ederken söyledim ya Siz balı ortaya koyduğunuz zaman ne için fiyatı yüksek olduğunuzu söylemeniz ve kişiyi ikna etmeniz lazım satmanız için İkna oluyorsa kişi o parayı verecek Şimdi ben size bu bal çok iyi deyip ikna edersem o balı satabilirim İyi paraya. Yani iyi para da göreceli bir kavram. Ne kadar iyi? Yani bu anzer balımla ilgili yapılan çalışmalar var. Ee, hem bir yayla aslında, Hı -hı. Olan farklı bir çiçek, ee, balda insan beyni gibi tam olarak çözülememiş bir şey aslında. Evet, biz de sekizlerin karbonhidrat diyoruz şey diyor da Çözülemeyen hararet bir kısım var. Evet. Anzer balımlar çok önemli. Bağışıklık sistemini hakikaten çok daş haline getiriyor ve eee ona rağmen fazla yiyemezsiniz. Hı hı. Deli bal dedikleri aminaştoru çok farklı ve fazla oranda e, bazı kişilerde bradikardi dediğimiz e, ben hekimim bu arada bu çok evet. rahatsız edici. kalbin yavaş atımına sebep oluyor fazla yediğiniz zaman. O yüzden tansiyon düşüp bayılanlar çok olur. Deli bal, doğal bal veya zehirleme etkili. Evet, hı hı. kestane balı hocam. Özellikle bizim Yalova'nın kestane balını söylüyorum. Eee astım, bronşit olan çocuklarda birçok ilaçtan daha iyi sökücü özelliği var. Hakikaten öyle. Kestane balı biliyordur e, yapan arkadaşlarımız. Alırsınız damağınıza. Yük başta iyi bir aroma almazsınız, yutarsınız. Bir süre sonra tuhaf bir yangı hissedersiniz. Tamamen evet. onun, ona as bir özellik. Hı hı. Bizim Yalova'nın Kestanebolu, Karadeniz'den e çok daha iyi. Kimse alınmasın ama onu deneyim. Evet. Yaptık. Ben en, en fazla Karaçalı yapıyorum. Daha fazla bir şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> no. Osmanlı zamanında zaten Abla buradan gidermiş. Yani evet, ya, efendim çiçeklerin sahip olduğu polen yapısının özelliği ve mineralleri de var. Ee, Anzerbo dünyada en ünlü şeye sahip. Evet. Yani iz elemetler veya ufak işte miktar olarak çok düşük gözüken yüzde birlik bir materyal var. Yani bilinemeyen, çok detayına bakılamayan. Bu bazen ya yüzde bir işte önemsenmiyor dedi mi insan için. Halbuki işte çok minimalize bir maddeyi buraya damlatıyorsunuz ama işte bir parfümü mesela. Gramaj olarak hiçbir şey değil ama burada her yeri koku sarıyor. Ya yani Gramaj olarak esasında etkili olması önemli değil. Onun etkisini gösteren bir şey değil gramajı. %1 olan bir madde çok önemli bir yere çıkabiliyor. Bu yani, çok önemli. Bu ilaçlardaki haplar, tabletler. mi? Evet. Var. Emin olun o gördüğünüz tabletin %1'i aslında etken madde. Öyle Aynı evet. Teşekkürler. Şimdi polen arkadaşlar protein kaynağı kovanın. Kovana giren bizim için giren gıdalardan bir su, bal, polen. Kovana giren gıda olarak değerlendirdiğimiz. Şimdi bal karbonhidrat kaynağı olarak bir kenara koyduk. Protein kaynağı olarak giriş yapan polen. Protein kaynağı şöyle bir özellik var. Amino asitlere parçalanıyor proteinler. Bu proteinler, parçalanan proteinlerin amino asitleri hücre ve dokuların oluşturulması için yapı taşları. Yani bir canlı meydana gelmesi için, hücre ve dokuların meydana gelmesi için lazım. O hücre ve dokuların meydana gelmesi için de amino asitlerin ihtiyacı lazım. Şimdi ben üniversitede okurken hani besleme hayvan besleme falan görüyoruz. Orada bakıyoruz işte. Rasyonlar hazırlıyoruz işte. Rasyonların içerisine besinleri koyuyoruz. Mısırda şu var, işte yoncada da şu var. Şunu şu kadar koymanız lazım. Bir sürü şey yapıyorsunuz. En sıkıntılı şey amino asitleri dengelemeniz. Amino asitleri, yani kullandığınız bitkilerdeki amino asitleri bileceksiniz. Ona göre dengeleyeceksiniz. Böyle sancılı işler yaparken işte polenle ilgili yazıları okurken işte 22 amino de var deyince şöyle geliyor aklınıza otomatikman. Ya işte kardeşim biz bir rasyon hazırlayacağız göbeğimiz çatlıyor. Polende 22 amino var diye yazmış geçmişler. Herhalde reklam olsun diye düşünüyorsunuz. Daha sonradan düşündüğünüzde şöyle bir şey var. Kovan da bal arısı dediğimiz bir canlı oluşuyor. Bu bir canlı hücre ve dokulardan meydana geliyor. Bu hücre ve dokuları meydana getirirken bu aminoasitlerin hepsinin bulunması lazım. Esansiyellerin bulunması lazım. Esansiyel dediğimiz muhakkak olması gereken çeşitler var içerisinde. Bir de esansiyel olmayan aminoasitler var. Yani birbirini sentezleyebilenler. Bu esansiyellerin muhakkak olması lazım içerisinde. Kovana başka giren protein kaynağı yok. Onun için polenin içerisinde gerçekten 22 aminoasit bildiğimiz var. Bilmediğimiz aminoasitler varsa onlar da var. Çünkü olmasaydı o arı oluşmazdı zaten. Çünkü başka gıda yok. Arı gidip başka bir böceği parçalayıp onu yemiyor ki gerekli olan amino meydana getirsin. Sadece polen ve bal kullanılıyor. İşte bu ikisinde gerekli olan bütün yapı var. Onun için bizim de çok önemli. Bizim için de. Bir kovana polen geliyorsa o kovanda yavru üretimi oluşuyor, devam ediyor. Polen gelmediği zaman yavru üretimi duruyor arkadaşlar. En bariz örneği çam balı dedim ya salgı balı. Çam balı üretim döneminde yaz sonunda Ege taraflarında çoğunlukla üretim yapar. Oraya gittiğinizde çama götürürsünüz 8 çerçeveli karılarınızı. 3 çerçeve 2 çerçeveye kadar düşer. Çok beklerseniz arı orada polen bulamazsa söner. Niye? Çünkü salgı balı geliyor. Polen yok. Arı yavru yapamıyor ki. Habire çalışan ne oluyor? Ölüyor. Uçan yaşlanıyor. Ölüyor. Uçan yaşlanıyor. Ölüyor. Arda gelen nesil yok. Arda gelen nesil olmadığı için balı evet stokluyor arı. 8. çerçeveden başlıyor doldurmaya. Dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. 3 çerçeve arı kalıyor. 8 çerçeve bal var mesela. Onun için burada arıya protein kaynağını oluşturabilecek ya bir yere gidilmesi ya besleme yapılması gerekiyor. Polenlik kullanma diye bir şey değil mi acaba? Polen? Polenlik aralar Polenin yoğun olduğu dönemde polenlik takılıp polen alınıyor. Yoğun olduğu dönemde polen almamız hem bize ekonomik olarak fayda sağlıyor hem de onun bir kısmını ayırıyoruz. İhtiyaç olursa polen beslemesi için kullanıyoruz. Ya yani bu geçen sene ciddi bir problem yaşadık polen getirisi bakımından mesela. Geçen sene birçok kişiye söyledik yani. Yani kullanamıyorsanız bile bir grup arınızdan polen muhakkak alıp kenarı dondurucuya koyun. Daha sonra ihtiyacınız olabilir sonbaharda. Çünkü polenin yerini tutabilecek şey gene polen. İşte yağsız süt tuzu, yağsız soya unu gibi materyaller söyleniyor var dünyada işte Avrupa'dan falan da pazar. Bizde bir kere yağsız hale getiren çok teknolojik makineler yok. Şimdi belki vardır da. Ben hani 10-15 sene önce çok inceliyordum onu ama şu an belki vardır ama benim elimde polen olduğu sürece polenin yerini tutabilecek bir besin maddesine ihtiyacım yok ki. Ben zaten polen üretiyorum. Yani başkasını niye arayayım? Bir de bazen premiksler çıkartıyorlar. Polen yerini tutabilecek. Var işte Ticari olarak bulunduruyoruz biz de. Ama şimdi verdiği premixin 100-150 gramının fiyatı benim polenin fiyatından daha yüksek. O zaman niye ben onu kullanayım ki poleni direkt kullanırım? Yani kullandığınız şeyin de ekonomik olup olmadığına daha dikkatli bakmak lazım. Polenin ekonomik değerinin daha yüksek olması lazım. Yani şu anki fiyatı yeterli değil bence. Ama üretimi var. Satılıyor. insanlarda faydalanılıyor, faydalanıyor. Gayet güzel. Arıcılar da kazanıyor. Kullananlar da faydalanıyor. Bence gayet iyi. Ama gerçekten besin değeri olarak çok daha yüksek fiyatlarda olması gereken bir şey. Onun için e, poleni göz ardı etmemek lazım. E, arkadaşlar arı ekmeği de Bu gene bir petek hücresi. Ya artık böyle çiziyorum göreceksiniz. Şimdi arılar kovana poleni getirdikleri zaman biz kovanın giriş kısmına tuzaklar koyuyoruz. Kovanları ise gör, anlatırken göreceksiniz uygulamada. Arılar kovana girdikleri zaman bu ayaklarındaki polenleri ufak dedikler var. Oradan çıkarlarken buralar sıyrılıyor. Polenler altta çekmecelere düşüyor. Biz bu çekmecelerden alıyoruz polenleri. Dolaba koyuyoruz. İçerisine bu polenin katılan arı tarafından katılan enzim miktarı bunun toplandığı zaman sıkıştırıldığı kadar ki yerdeki enzim kadar. Yani o yapıştırmak için kullandığı enzimi katıyor. Çok yüksek miktarda bir enzim katamıyor bunun içerisine. Fakat kovanın içerisine gelip bunu petek gözüne bırakıyor. Kafasıyla sıkıştırırken yine enzim katıyor buna. Bir sonraki arı geliyor aynı göze tekrar polen koyuyor o da enzim katıyor. Hepsi üst üste içeriye enzim katıyorlar. Kattıkları enzimler bu polenin bir hafta sonra daha kolay sindirilebilir bir forma al almasını sağlıyor. Yani daha amino asitleri parçalanmış hale gelmesini sağlıyor. Daha kolay sindirilebilir, daha faydalanılabilir hale geldiğini söylüyorlar ve buna biz ara ekmeği diyoruz. Yani petek gözünde konulmuş ve bir hafta geçtikten sonraki haline arı ekmeği deniyor. Bunun alınması da petek gözünden direk alınması ile ilgili ufak tefek böyle mandal gibi aparatlar yapmışlar. Onlar var. Bu işte bu sene İstanbul'da Apimon diye kongresi yapıldı. Dünyaca yapılan bir kongre. Bu sene yapıldı. Artık bir 20 yıl sonra mı Türkiye'de yapılır ne olur bilemiyoruz artık yok canım <gülüyor> o şey form F1 formüle gibi bir şey o yani bir organizasyon her e, 4-5 yılda bir dünyanın bir ülkesinde yapılıyor 20 yıl sonra da görebileceğimi sanmıyorum o kadar az ülke yok İşte bu da e, orada da bir aparat getirmiş mutfak robotu gibi ufak bir şey biri yapmış onu işte peteye kesiyorsunuz, dondurucudan alıyorsunuz. Oradan salıyorsunuz, Pıtır pıtır pıtır içeri ayırıyor. Arı ekmeklerini bir tarafa döküyor. Mumları bir tarafa döküyor. Onları da pazarlıyorlar. Ee, orada stand açan arkadaşlar şey sordular yani ziyaretçiler hep birbirlerine işte arı ekmeği var mı, arı sütü var mı, propolis var mı? Hep bunu soruyorlar diyor. Yani gezenler hep bunun üzerine pazar daha çok dolanıyor diyor. Tabi yani, Tabii yani. Yani uluslararası da farklılık var mı yok mu birbirinin numunesini alıyorlar acaba bizimkinden daha farklı bir özelliğe sahip mi değil mi diye belki onun da araştırmasını yapıyorlar daha ön planda tutuluyor artık. Arı sütü dediğim gibi arıların beyin ön ve arka salgı bezlerinden salgıladıkları ürün. Ee, içerisinde şu şu şu vitaminlerin olması falan gibi detayları söylemiyorum. Herkes artık internete giriyor. Yazın, görün. Onun dışında tek bir şey söyleyeyim. Vücutta gençlik hormonu salgılatılmasını sağlıyor. Yani hücre yenileme özelliği, hücre yaşlanmasını ortadan kaldırma özelliği gibi bir özellikler var. Vücutta gençlik hormonu salgılatması zaten tek başına bitiriyor her şeyi. Arı sütünün en önemli özelliği. Ee, propolis, kovan içerisinde arılar tarafından taşınan, Tomurcuk uçlarında ve yaprak dallarının kenarlarında salgılanan reçinelerin arılar tarafından toplanıp enzimle kalıştırılıp kovanın getirilmiş hali. Bunlar tahtaların batan sivri kısımlarına arılar tarafından sıvanıyor. İki tane çerçevenin birbirine değdiği yer arılar tarafından sıvanıyor. Kovanın ön uçuş deliği kapatılması için kullanılıyor topak topak oraya konuluyor. Ve böylece kovanın muhafazasını sağlayan bir harç malzemesi gibi bir şey. Bu neden önemli? Bu bir içerisine katıldığı enzimler bakımından önemli. Yoğun bir bitkisel materyal taşıdığı için önemli. Yani reçine koyu katı mineral içeriği yüksek bir materyal taşıdığı için önemli. Bunu arılar tarafından kenar kısımlara bölgelere sıvanması arının hem oraların e, muhafazası hem de kovan içerisinde dezenfeksiyon için kullandığının bir ibaresi. Bir yer kovan içerisinde bir duvar. Buradaki tahta diyelim ki zayıf. Rutubetlenmiş, kurtlanmış, delikler oluşmuş. Arı da aynen benim gibi vurduğum gibi vuruyor. Bakıyor bu zayıf mı? Bunu yarın öbür gün biri delip buradan içeri girebilir mi? Bunu başlıyor kazımaya. Tırnakları tırtıkları var dedim ya. Yumuşaksa kazınacak. Eğer sertse kazınmayacak zaten. Yumuşak ve kazınıyorsa arı bunu kazıyabildiği kadar, sert zemin bulabildiği kadar kazıyor. Ondan sonra bunun havalar sıcakken üzerini propolisle kapatıyor. Propolis Sıcak havada yumuşak ama soğuk havada taş gibi sertleşiyor. İşte sıcak havada bunu sıvadığı zaman sıva gibi bu soğuk havada sertleştiğinde o bunu yırtamıyorsa başka bir canlı da kolay kolay yırtamıyor işte. Sıvamış oluyor koruma materyali. İki o bölgede bir rutubetlenme bakteri oluşumu meydana getirecekse bu engelliyor işte onu. Ve bu insanlar için de artık önemli maddeler buldukları için içerisinde son zamanlarda çok yoğun olarak talep ediliyor arıcılardan. Biz de arıcılarımıza da diyoruz yani öncelikle kendiniz, kendiniz tedarik etmeye çalışın. Sonra da temiz ve sağlıklı bir şekilde de insanlara ulaştırmaya çalışın. Yani bu insanlar olarak da yapmamız gereken bir şey. Yani birbirimize iletebilmemiz önemli bir şey. Onun için de çok zor geliyor insanlara. Kovanların kenarından, köşesinden bunları toplamak. E, tuzaklar var. Propolis tuzakları dediğimiz. Göreceksiniz ekipmanları anlatırken. Bunları kurmak, bunlardan hasat etmek çok zor geliyor. Ya onun için çok pahalı evet. Hem zor olduğu için hem elde edilmesi. Az da üretim olduğu için. Ama herkese söylüyorum bakın. Çok basit bir şey. Yani e, el demirimiz yanınızda geziyor. Elinizde bir tane tas kemerinize veya maskenin cebine koyun. Kovan bakarken temiz, parlak, yeni toplanmış gördüğünüz kısımlardan toplayın. Atın onun içerisine. Her gün avuç avuç topladınız. Bir ay sonra 2 kilo, 3 kilo materyal yapıyor. yani kenara. Ve böyle topak topak izmeyin diyoruz. Biz onları ayıklayabilelim, ayrıştırabilelim veya bir şeyi sıcak suda, soğuk suda bir şeyde ayrıştıracaksak onları görüp ayıklayabilelim diye dondurucuya koyun diyoruz. inceltmiş sonunda çok şu an piyasada ilaç niyetli kullanımı var ama. Ya evet o şimdi yurt dışında kullanılan bizim oradan öğrendiğimiz bir şey o. Ee, yani Fransa'da falan... Ki kanser olduğu için kullanıyormuş. Çok faydasını görmüşler. Kanser hı hı. kadar aslında. Yannetken o madde olarak. E, Akşiğer sıkıntısı çeken bir arkadaş için tavsiye etmişti. Altı ay falan kullandı. Çok faydasını gördü arkadaşlar. Ya biz işte tıbbi amaçlı kullanım şekillerini bilemeyiz. Onları yani onunla ilgili bir şey yapamayız. Biz genelde bize insanlar e, sorduğu e, zaman e, e. biz diyoruz ki doktorunuza sorun kullanılmasını tavsiye ediyorsa ne şekilde kullanılmasını tavsiye ediyorsa o şekilde kullanın. Şey, Şimdi toz şeklinde. Toz. evet. Yani to hali öğütülmüş hali. Ya yani onun dondurucuda beklemiş sonra öğütülmüş hali. Öğütülmüş hali o. Yani onunla ilgili hala araştırmalar yapılıyor ama en çok dediğimiz gibi biz bunu yurt dışından kopyalayarak aldığımız bir şey. Kopyalayarak aldığımız bir şeyde de en çok kullanım şekli bunun alkolde eritilmiş hali. Alkolde eritilmiş halini de bir ara İzmit'ten bir ilaçla ilgili profesör bizden alıyordu. O zaman ona bir şey sordum. Dedi ki %60'lık da kullanın dedi. 60'lı harici bile kullandığınız zaman dedi dokunun tahrişine engel olur dedi. Yani tahriş etmez dedi. Ama 90'lık falan kullanırsanız tedavi amaçlı kullanırken tahriş eder. Bilmiyorum doğru mudur değil mi dedi tahriş eder dedi. Ben onun için kendime yaptığım zaman mesela 60'lıkta yapıyorum. Ama insanlar hani dini amaçlı olarak alkolü kullanmak istemiyorlar gayet normal olarak. Yani i̇stiyorlarsa toz halinde. Tıbbi için kullanan arkadaşımız 5 vakit namazında hacı Ya arkadaşım onu bakın ben bilemem. O benle ben, ben şimdi bir Son şey diyemem. Sağlık açısından. Hayır o, o da onla. vermiyor zaten. Abi o, bak şimdi anlatarak kullanıyorsunuz. Bak onu ben şimdi söyleyemem bir şey. O benle aşacak bir şey. Onla artık hani siz soracaksınız. Diyanete soracaksınız, hocanıza soracaksınız. Size biri tamam diyecek, biri hayır diyecek. Siz kendi akıl sözcüğünüzden geçireceksiniz. Karar vereceksiniz. O benimle ilgili bir şey değil. Ben kendi kullandığımın cezası varsa onu ben kendim çekeceğim. Şimdi size söylersem sizinkini niye ben çekeyim yani? Değil mi? Onun için onu siz karar vereceksiniz. Bunun yurt dışı, ben sadece bilgimi söylüyorum. Yurt dışındaki kullanımı yani 50 yıl önce de 60 yıl önce de Sonuçta insanlar işte içki yapıyorlar, alkol oluşturuyorlar. Bu alkolü oluşturdukları zaman bu şişenin içerisinde mesela Fransızlar bir tanıdığımın aktarmasını söyleyeyim. Şişenin içerisinde propolis'i dökerlermiş. Onların böyle kapının girişinde bir masaları olurmuş. Yani bizim gardolaplar gibi onun ayaklı bir kısmı olurmuş. Oraya koyarlarmış. Adet üzerine her giren o şişeyi çalkalarmış, koyarmış, bırakırmış, girermiş, çıkarmış, çıkan çalkalarmış, koyarmış. Yaz boyu o şişe çalkalanırmış. Daha sonradan o alınırmış işte mutfakta bir dolabın üstüne koyarmış. Ne zaman biri boğazı kaşınsa işte hasta olacak gibi hissetti ondan bir yudum alır gargara yapar yutarmış. Yani teknikleri buymuş bunun. Daha sonra bunu biz Bulgaristan'dan gelen insanlardan da diyor bize gelirlerdi propolis isterlerdi verirdik. Sorardım ya abla ne yapacaksınız işte bu ağız yaraları var. İşte biz bunu alkole koyuyoruz çalkalıyoruz. Ondan sonra pamuğa damlatıp bu yaralara sürüyoruz. Geçiyor derlerdi mesela. Yani kullanırlardı. Daha sonradan bu işte 10 sene önce falan İspanya'da falan çok yoğun kullanılmaya başladı. Tüpler haline getirdiler. Oradan gelen bir e, sunum yapan araştırmacı şey dedi. Bizde dedi bu eskiden dedi seçkin eczanelerde satılırdı böyle özel eczanelerde. Şimdi her yerde var dedi. Yani bütün marketlerde nerede Kırıyorsunuz, hasta hissediyorsanız bir tüp dikiyorsunuz. İşte boğazınızı temizliyor. O şekilde kullanıyoruz dedi. Biz her yerde satılıyor dedi. Şimdi bizde de bu kansere iyi geliyor falan denildikten sonra yoğun miktarda insanlar gerçekten arıyorlar yani gayet normal olarak. Ama kullanımı konusunda ben bir şey diyemiyorum. Bizim, biz aracıyız. Biz, benim şu mantığım var. Ben aradan aldığım bütün ürünleri aldığım gibi kullanabiliyorum. Yani herhangi bir işleme tabi tutmadan kullanıyorum. Bunu da işleme tutmadan kullanıyorum. Ama bu böyle faydalıdır, faydalı değildir. Orası ile ilgili bir şey söyleyemem. o araştırmalar yapılacak. Onlar sunulacak. Eğer benim elime geçerse size sunarım. Ama otorite olmayan veya işte tek bir yönlü çalışan kişiler tarafından sabit yapılan beyanlar benim için... Çok bağlayıcı değil. Yani bir iki üniversiteden aynı türde beğen gelirse diyorum ki tamam bu mantıklı ama bir şey pazarlayan biri bir şekilde beyan ediyorsa o bana çok cazip gelmiyor. Yani bunu bardakla içtiğiniz zaman bu çok iyi dediğim zaman bak size 3 bardak satayım dediğim zaman bu benim için çok gerçekçi gelmiyor yani. Ondan dolayı ben şu mantığı uygularım yani kovanın içerisinde kullanılan bütün ürünler olduğu gibi kullanılıyorsa bunun da olduğu gibi kullanılacağı düşüncesindeyim. Yani ekstra bir işlem. Ama mesela yabancıların söyle alkol bunun içerisindeki taşıyıcı materyalleri alıyor bünyesine ve daha sonra sizin daha kolay sindirebilmeniz için, kullanabilmeniz için taşıyıcı bir aksam oluşturuyor. Bu olarak sunuluyor. Buyurun. bununla ilgili bilmem bir araştırmanız falan var mı? O insanlar bunun başında o konuda doktora yapmış bir hanımefendi çekiyor. Hı hı. E, su bazlı bir şekilde o alkol yani alkolle yapılanın su bazlı yapıyorlarmış ama nasıl olduğunu tabii biz bilemiyoruz. Bunu yaptıkları zaman e, işte açıkladılar. Normal baldan polen e, işte bir buçuk kat, e, şeyde on kat daha fazla kula sürdü diye. Hı hı. Ve bunu su şeklinde e, yapıp pazarlandığını da söylediler. Çok televizyonlarda bu çıktı han bunu anlattı. Ha evet. Bu konuda bir profesör de onun başındaki profesör de bu konuda yani e, bilgiler sundu kamuoyuna. Bilmem bu konuda şeyiniz var mı? Ya birkaç tane duydum ama yöntemle ilgili çok sağlıklı bilgiler almadım. Şimdi yöntem söylenmediği zaman Şu işte bu... kafamda soru işareti kalıyor. Yöntemin evet. açıklanıp söylenmesi gerekiyor. Yani biz böyle bir yöntem bulduk dediğiniz zaman Evet, o hani sadece sizin bulduğunuz bir yöntem ama şu yöntemle yapabilirsiniz diye daha mesela Rusların bir yöntemini duydum ben. Denedim şu anda kullanıyorum ama hani şey şansım yok yani bu öbürküne etken maddeler olarak ne kadar kullanılıyor kullanılmıyor görme şansım yok. İnternetten bir tanıdığımızın öğrendiği bir yöntem ben de oradan şey yaptım 20 gram su 20 gram şey 20 gram propolis 100 gram su içerisine konuluyor. Benmari usulü gene sıcak suyun içerisinde konuluyor ve ısıtılıyor. İki saat kadar bunun kaynayan suyun içerisinde Benmari usulünde bekliyor bu. Daha sonra bunu süzüyorlar. Süzülen suyu kullanıyorlar. Ama işte bu su kaynatılmayla ne kadar etken madde taşır? O soru işareti. Şimdi bir şey diyemem ama onunla ilgili. Yani ama hani bu şekilde kullanılıyor daha iyi diyorsa kullanabilir kişi. Söylediklerimde su bazlı olduğu zaman alkolle çözelti yapıldığı zaman alkol bazı özelliklerini alıyor Ama su bazlı olduğu zaman o o Nasıl Başka bir kişi eğer yorumlarsa. <gülüyor> Evet evet yani o şey yani aklınızda bulsun evet. ama yani içerisinde oldukça soracaksınız tabii aklınızda bulunacak propolis'i sorun hemen zaten burada burada keseceğim arı zehirinden sonrasını zaten yarın şey paz çarşamba mı çarşamba günü anlatacağım. insanın kullanımının çok önemli olmadığını faydasını alamadığını e, yazan yazılar okuyoruz. O şey olabilir. E, kuru polen üzerine yazılmış olabilir. Kuru polen üzerine yazılmış olabilir de kuru polenle ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi kuru polen dediğimiz, yaş polen dediğimiz şeyin farkını söyleyeyim. Yaş polen bizim aradan direkt hasat ettiğimiz gibi yani tuzaklarla aldıktan sonra dondurucuya koyup daha sonra dondurucuda, sürekli dondurucuda tuttuğumuz polen. Yani herhangi bir kurutma işlemine falan tabi tutmuyoruz. Ama bu daha önceleri e, yoğunlukla işte raflarda, vitrinlerde satılmaya çalışıldığı için bir kurutma amacı güdülmüş. Veya arıcıların hepsinde dondurucu falan olmadığı için hala kurutan arıcılarımız var. Bunun elden geldiği kadar gölge yerde, hava sürkülasyonuyla, Kurutulmasını ve temiz bir şekilde kurutulmasını istiyoruz biz. Yani kullanım amacı da böyle muhakkak. Ee, daha sonra kurutulduktan sonra bir de gene soğuk işlemde tutulmasını bir miktar gene tavsiye ediyoruz. Çünkü, çünkü daha sonra elemeler yapılacak. Ee, burada kuruyan polende bazı araştırmacılar kuruyan polenin dışını bir zar tabakasının oluştuğunu ve bunun daha sonra sindiriminin zor olduğunu söylüyorlar. Bundan dolayı faydalanılması zor olduğunu söylüyorlar. Ama e, laboratuvar analizi olarak bazı şeyler firmalar yaptı bunun analizini. Ben onları duydum. Protein olarak bir değer kaybetmediğini ama diğer vitamin ve diğer bileşenler olarak değerini ölçmediklerini söylediler. Protein açısından bir kaybının olmadığını, kurutma işleminin ama vitamin ve diğer elementler bakımından kayıp olup olmadığını ölçmediklerini söylediler. Protein ön planda tutuluyorsa bir sıkıntı yok. Kuru polen yaş palen. Ama biz özellikle ulaştırabildiğimiz veya işte satış yapmayacak kişilere kendi kişisel kullanacaksa özellikle yaş polen kullanmasını tavsiye ediyoruz. Şimdi yaş polenin sindiriminin zor olması şöyle ben zor sindiriyorum. Ee, hani bünyeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben sütü de çok severek içmem. Onu da sindirimliyorum. Ama laktosuz süt aldığım zaman rahat rahat içiyorum. Bu benim sindirim sistemimle alakalı bir şey. İnsanlar kullandığı zaman da direktman yoğun işte iki kaşık birden alıp kullanın demiyoruz. Azar azar kullanın, kademeli olarak arttırın diyoruz ki sizin sindirim sisteminiz bunun sindirebilecek mikroorganizmaları oluşturması gerekiyor ki bunu parçalasın sizin faydalanabilir halinize getirsin. Birden yoğun miktarda proteini kullanam yani almadıysanız ve sindiremiyorsanız bundan faydalanmanızda az olacaktır. Kademeli arttırarak kullanmanız önemli diye düşünüyorum. içine karıştıramıyor musun? Karıştırıyoruz. <gülüyor> tabi tabi yani tadını sevmeyenler balın içerisine karıştırıyorlar. <gülüyor> öyle. Ama şimdi faydalan faydalı olmuyor deyince var şimdi sporcu arkadaşlar geliyor bizde. Hani bunlar protein tozları, protein tozları bir sürü yapar şeyler yiyorlar ya. Vücut zaten kaslı adam idmandan geliyor. İki kaşık polen alıyor diyor. Valla diyor koşasım geldi diyor. Hemen diyor ondan fayda almıyor. Herhalde adam hissediyor onun yani şeyini. Hissediyor. Yani hissediyor tabii. Yani Şimdi he, bir de e, karıştırılabilir tabii. E, karıştırılırken de gene söyleyeyim hani karıştırılabilir de karıştırmaya kalkanlar olur. Mesela kilo polene en fazla 200 şey 1 kilo bala en fazla 200 gram polen karıştırıyoruz. Onu da söyleyeyim hani tekrar uğraş yok yaş polen zaten kendi dağılıyor hemen. Önce poleni koyuyorsunuz, eziyorsunuz. Ezerken balı hafif hafif döküp karıştırıyorsunuz. Neden çok koymayın diye söyledim? Polen miktarını daha fazla koyduğunuz zaman çikolatadan daha koyu bir kıvam alıyor. Artık böyle tane tane kalıyor. Karıştıramıyorsunuz. Ondan dolayı hani onu da söylemişken söyleyeyim. Başka aklında sorusu olan. Arkadaşlar belge ücretlerini topladık. Çarşamba günü kalanları da toplayalım. Hazırlıklı olsun herkes. Şimdi alabiliriz tabii. Pardon doğru pazar günü.